herkese Monster notebook katkıları hazırladığımız oyun canıvarı serisinde bu sefer Bahar ve Ben Varız Alperen'i kovduk. <gülüyor> Bahar'la bugün Outlast oynayacağız. Ne Bahar'ın bir bilgisi var bu oyuna dair ne de benim bir bilgim var. Zaten çok oyun oynayan bir insan değilim. Sen oyun oynayan bir Genel insan Genel olarak bu oyun değil. Oyunlara pek bilgimiz yok. O yüzden Aynen. daha eğlenceli olacağını Aynen. Ama bunun altına şöyle yorumlar gelmemesini rica ediyoruz. Siz oyun oynamayı bilmezsiniz. Ne işiniz var falan. Önce bir oynayalım. Bir deneyelim. Bir bakalım. <gülüyor> oynayabiliyor muyuz? Oynayamazsak tamam yazın. Ama ilk denememiz ikimizin de. O yüzden bence denesek bir şeyler çıkar. Yani ben en çok korkacak mı izleyen merak ediyorum. Çünkü çok korkunç bir oyunmuş. Ben de çok korkan bana. biriyim normal. Ben de çok bakalım. korkan biriyim. Korkarım. Ani bir şeyden hemen korkan biriyim. Ben de bakalım. İzleyici olarak ben korkacak mıyım? Deneyim sensin ama. Tamam. Deneyelim o zaman. Evet. Şu an oyunu açtık ve Başlıyoruz. Baharla hiçbir fikrimiz yok. Ama bu görevi e, en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Kesinlikle. Bakalım evet. korkacak mıyız? Bilmiyorum. Bence ko korkarız. Bence de korkarız. Tamam. Başlıyorum. Önümüzde bir kamera var. Şimdi. Araçla mı gideceğiz? Bilmiyorum. Şu an kendisi bir şey yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben mi yapıyorum bilmiyorum. Bastım onu sadece. Bakayım Çok bir bırakayım. Şey yürü. Sen anlarsın İngilizce'yiz diyor. <gülüyor> Söylediği şeylere bastırandım. Hadi okey not geldi. Tamam evet, şimdi aynı. şey ya böyle. Gerçekten koşuyor hissi veriyor ya bu beni. Zincirli bu da. Bu da zincirli. Bir yandan bir, şey yani. bir şey çıkacak. <gülüyor> ben öyle Gerçekten çıkacak bir yandan bir şey. Işte. <gülüyor> Var gözünü kaçırma ben zaten korkuyorum. Ramazan Aslında abi. şu an korkmuyorum. Ay, korkmuyorum not da not geriliyorum. Be. Her an bir şey olacak. Ya ya. Hayır sadece hızlı hareket etmek istiyorum. Ay, ne oldu? Nerede? Böyle ölmeyelim Beyza. Nereye gireceğim? Yok, Biz eve giremiyor. giremiyoruz ki. Şimdi bir daha düşmeyelim de. <gülüyor> Canımdan bir daha düştün. <gülüyor> Hiçbir şey görmüyorum ki. Nereye gideceğim? Hakikaten ya mum bir şey yok mu? Tam buradan geldik, şu tarafa doğru gideceğiz. Kim kapattı lan kafayı? Arkamızda. Enerji çeçecek miyiz, çemiz kan var mı? Çıkabilir miyiz buraya acaba? Çıkabiliyorsun herhalde. Tamam, Merdivenin çıkarmış korkman, gibi. Mi? V ile devam ediyor mu? V mi? V ile normal ilerlemiyor musun? W ile normal ilerlemiyor musun? Space'e basın sonra da. Bunu. Tamam. Shift yapsak numarayı hızlı hızlı gider mi? Peki bu gelmiş geçmiş en korkunç oyun mu? hanki şurada biri var. Evet, birisi koştu orada. Onun <gülüyor> tepkilerim küfürlü olmamalı mı? İstediğini söyleyebilirsin. Dur kamera. E ee, adam nereye gitti? Aa adam. İyi, yeni öldü galiba yani. Bunun pek bir olayı yok. Ay burada da biri var. Saldırma ihtimali yok. Herkes öldürmüşler. Ay, ay ay kanka sen ölmeye devam et. Yoksa onu kurtarmam mı gerek? Belki bir şey söyler. Tamam seni nasıl kurtaracağım? You to hide diyor. Ne diyor? Saklanman lazım, dedi gelme. Tamam o zaman. Ay. Ay. Ay dur kapıyı açacaktım. Orada birisi bak. Geri kaçayım. Ya git peşinden git ne geri kaçıyorsun. O bizden korusun. Nasıl öldüreceğim bilmiyorum ama. Silahımız falan yok mu? Bilmiyorum ki. Gireyim mi? Geri ya boş ver. Demek korkanın çocuğu olmazmış. Sonunu düşünen kahraman olamazsın. Aynen. Buradan giremiyoruz. Şuradan girelim. Peki hala şey... Ne ya? Ne yaptınız bu yerde? Yerde şey var. Ben onu nasıl alacağım yerdekini? Şarj mı? Yok. Left mouse bas. Bat sola bas. Hayır sol. Sağ suyu karıştırıyorum. Bak sağ sol. Tamam. bir şey. Sanırım alacağımız şeyler zaten yanıyor. Hmm. Söylüyor zaten. Almak için sağ olası diye. Yani. Şuradaki kapı açılmıştır bence. Hala mı açık değil? Yanındaki. Kapı Kapı Kapı mı? Ay ne oluyor? Bıçak mı? Bıçak mı? Ne yapacağım ben bunu? Ne yapacağız biz Bence bu şeydi. Her türlü yakalanacaktım burada. Olabilir hikayenin gelişimi. Bence de. Belki. Her şey yakaldınız mı diyeceğim. Hikayenin şeyi gördüm burada. Her türlü yakalanacaktı. Olabilir. Bu adam boşta bunları söylemez. De yani bu mu çok korkmuş bir oyun? Bence ilk bölümü başladık yoldan ondan böyle. Şimdi gidip kameramı kurtarmam gerek sınırım. Öyle mi? Kanka bilmiyorum deme ya. Burada alabileceğim bir şey var mı? İlerle boşver. Lobby'den devam et. O tekerli sandalyede gez kaykol. Nerede, nerede lanamıyorum ki. Ya illa böyle en korkunç yerlere gidiyoruz bu arada. Ya bir şey diyeyim mi? Oyunları genelde hep ağzıma açık oynarım inşallah hep ağzıma açık. Buradan altan gitmeyi denedi. Tamam. Ne Şurada racağım. Öbür tarafa dön, öbür tarafa. Sağ olalım. Ha şurada Şuradan kapı var. Devam et. Ha tamam. orada biri var. Nihayet ya. Sonunda ya, Vallahi sonunda ya. Oyun şeyimiz buraya kadar yoksa. Evet, gerçekten öyleydi yani. Aptal bir yere koymuşlar şimdi. Ben oyunları bu noktada o. bırakıyorum mesela, sıkılıyorum. Oynayamıyorum. Ben genelde oyun oynamıyorum bu arada. Bu benim kaçıncı ben üç, üç, oyun? Ben de Yani. Şimdi bu adam... Git lan. Bence burada öleceğiz yine. Yoksa öl yani. ölmememiz mi gerek? Kaç, kaç, kaç. Hayır. Kaçmam gerek şu an. Kaç bence de. Run yani. Run, run, run, run, run. Şimdi security'yi bulacağız. Dur bakayım. Security odasına... Ondan hayli... 50 kere geçtik. Şimdi arıyoruz ya. Evet. <gülüyor> Dur. Şu taraftaydı. Arkana bakabiliyor musun? Oo. Baya olsun yarap. Kapıyı kapatabiliyor muyum? Evet, kapatman gerekiyormuş hatta bu oyunda. Kitle, kitlemem gerekiyor mu? Bence zaten kart almadan Kapanmayı giremez. Kapatmayı hani. tamam. Evet, bir şeyler yapacağız şimdi. Kahve içi falan. <gülüyor> Kahveci bağır. Beklemem gerekiyor herhalde şu an burayı. Aa. Bizi yakalayan adam değil mi? Bilgisayar haç var ya benim. Bak. Beni bir yere mi getirdi şu? Yok. Elektrikleri jeneratörü kapattı. Başa mı gideceğim? Yok jeneratörü bulup başlatmamız lazım galiba. Hide diyor, şey, dur. saklan, kavga etmeye çalışma. Dur, dur. Dur. Hayır, dur. Hayır ya. Dur. Ya dur, kaçayım o zaman. Oldu mu? Abi, saklanmamız gerekiyordu. Saklanmamız gerekiyordu. Aynen. Evet videomuzun yavaş yavaş sonuna geldik. En başında demiştik ki kızlar oyun oynayamaz sizin ne haddinizde? diye yorumlar gelebilir gibi bir şey söylemiştik. Artık gelsin. Haklısınız. <gülüyor> Ama Bahar'la kendimizi bildiğimiz için biz bir şey deneyimlediğimiz zaman öğreniyoruz. Bu ilk defa bir oyun görüşümüzdü. Kesinlikle. Bence yani çünkü sürekli erkekler oyun oynuyor. Hepsine aşinalardır. şinalarda biz ilk defa bir oyun oynuyoruz yani ve Yani böyle oynuyoruz tabi ama bu tarz ıı, serüvenli hikayeli oyunlar pek deneyimimiz yok yani. Yani benim de yok. O yüzden bence bunun ikisini çekeriz. Biraz daha çalışıp yapabiliriz. Çalışıp bence, bence de yapabiliriz yani neden olmaz? Kesin. Monster oyun canavarı serimizde bu sefer Bahar'la oyun oynadık. Daha sonra doğrusu birazcık ilerlemedi. Ama çok da korkmadık bence. Yani Hiç aslında çok korkunç derdesin. bir oyun değildi gerçekten. Ben Hayır ya. Dur. Neyden? Grafikler de korkunç değil. Yani, yani belki ama böyle kulaklık taksan, ekran büyük olsa falan yani ve yalnız olsa... Moda girmen lazım. Moda girsen yani olursa. şey olur bence Aynen. bir tık korkmuş değil de gelelim diyelim. Aynen. Bahar biliyor bu işi. <gülüyor> Önümüzdeki haftalarda bu video serimizde farklı oyunlarla karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Bu videomuzu da beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.